Merhaba sevgili webtekno Tekno takipçilerim. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte artık resmi olarak da onaylanan Milli Piyango'nun online sitesinde oyun oynayacağız, para yatıracağız, para çekeceğiz. Bakalım bu sistem nasıl işliyor. Tabii ki de arkadaşlar da alıştılar. Şu tarz bir açıklama yapılması gerekiyor bu videoda da lütfen. Şimdi arkadaşlar, birincisi hani yasa dışı bir sistemi denemeyeceğiz öncelikle. İkincisi evet, yasal olarak ülkemizde aktif olarak çalışan bir sistem. Evet ve Milli Piyango'nun kendi online oynama sistemi. İkincisi bu bir reklam içeriği değil. Vallahi billahi değil. Hani sizden bize bir tane mail geldi. <gülüyor> Mailden sonra bize de dedi ki, a harbiden acaba bu sistem nasıl çalışıyor?" Hani bunu bir reklam gibi düşünmenizi gerçekten istemeyiz diyelim. Üçüncüsü dediğim gibi resmi. Evet. Avukata Alıştık. O kadar yani arkadaşlar. Devam. Şimdi siteyi açtık arkadaşlar. Millipiangoonline.com Bir üye olmanız lazım siteye. Kişisel bilgilerinizi istiyor. Burada TC kimlik... En sevmediğim şey. Youtube videosu format. Oğlum önce bir oyunları Göstersene abi bana. Ne? Bak burada işte tüm biz oyunlar var. Biz kazı kazan oyunlarıyla ilgileneceğiz. Çünkü biz online'dan para yatırdık. Evet şöyle bir şey var. Burada dilerseniz Sayısal loto falan da oynuyorsunuz. Ancak çekilmesini Beklemeniz gerekiyor. Bizim şimdi öyle bir vaktimiz Yok arkadaşlar. hani. Biz video... instant Gaming. Ha 2'ye 3'e bölünmesin ne direkt burada canlı şekilde oynayacağız arkadaşlar. Bir sürü oyun var burada. Gördüğünüz gibi tüm oyunlara geldiğiniz zaman deneyiz bunlardan 5-6 tanesini. Ne diyor? Evet, deneriz. Artık available ekranını <gülüyor> yeah. gözü aydın lütfen. Buradaki sel bilgileri istiyor. TC kimlik numarası, doğum tarihi, vr, sırf, şifre, şifremi oluşturuyoruz. Hızlıca bunları bir yapalım arkadaşlar geleceğiz. Şimdi bir taşla iki kuş vurduk. Hem giriş yaptık hem de bakiyeye para aktardık. Onu da şöyle yaptık arkadaşlar. Bakiyeye nasıl para aktarılıyor. Para yatırma işlemi şu şekilde arkadaşlar. Zaten anda para yatırmak için anlaşmalı bankalarımız diyor. İsterseniz uygulaması isterseniz web üzerinden gidiyorsunuz, oradan şans oyunlarına para yatırma bölümü oluyor bütün uygulamalardan. Aynen, direkt oradan TC kimlik numaranızı da yatırıyorsunuz. Cahart diye acımasızca aldı A yani anında. anında. Böyle tuşa bastık, burada bakiye belirdi yani öyle evet. söyleyeyim. O zaman bakiyemiz 200 TL. 200 liralık bir bakiyemiz var. Çağrıdaş, hadi batalım mı hep beraber? Batalım. Altın Taht en sevdiği, çevir kazan var Çağrıdaş. Madem ya. en sevdiğin gir, lan oynayalım. Oynayalım, ne olduğunu bilmiyorum ya. İlk de paralı oynuyoruz. Bak isterseniz bedava eğlencesini oyna seçeneği de var. Bir eğlencesini oynayıp oyunu anlamıyor Hocam. Bizde yok öyle şey. Ne bu? Bir dakika. Yakut elmas sembolünü bul, altında yazan ödülü kazan. Ben bu kadar şeyin arasından nasıl bulayım Yakut'u elmas? Lütfi lütfen 20 lirayı düşürsene Hayatında bir. Yakut 20 70 adam. Nasıl Hepsini açıyorum ya? Yani. Zaten tek tek. Senin saçıyorsun. bulman gerekmiyor. Mayın tarlası gibi bir şey değil mi bu? Değil abi. Hepsini açıyorsun. Bunlardan birisi varsa. O ne lan? 150 lira tamam hadi bay bay. Çıkalım. Lütfi hiç hiçbir şey kazanamadık ha. Sonraki oyunda iyi şanslar. Hadi gitti 20 lira. Bak şimdi en çok oynanan şu. Süper zarla kazan. Nereden öğrenicik oynandığını? <gülüyor> Biz ofiste bunu oynadık en çok az <gülüyor> ve ses efekti istemiyoruz kardeşim biz para istiyoruz bilet seçelim kaç paralık oynayalım, beşlik oynayalım birader mi? batmayalım hemen bildilik bir başladık iyiydi gerçek para mı bu 10 milyon arttıya hıslı mı ki 30 lirayı hiç ettin zar atacak şimdi bu Zardaki renkler burada görüyorsunuz ya burada varsa bunlar yıkılıyor o zaman para mı geliyor bak şimdi da bir kere alacağız sarıya tıkladık burada çok bak çok iyi 500.000 TL 50, 500.000'lerin 4 tanesi doldu hepsi dolarsa o parayı alacağız çarpan evet sen de buna inanıyorsun değil mi şimdi bu video yayınlanmadıysa bilin ki bize para çıktı arkadaşlar değil mi çok Sın iyi beley zar geldi. 10.000, 10.000, 10.000 Ekstra zar zar zar. Oğlum çok heyecanlı ya. Oğlum biz günah mı işliyoruz acaba şu an? Valla yasal bir şey bu yani. Biz göstereceğiz burada. Bak şu pembe gelirse. Kardeş gelmeyecek. Gelecek. Gelmeyecek. Gelmeyecek. Geldi. Eee no. Haydaaa. Oh! Bin i̇şte, lira geliyor bir zar kaldı. Çarkı çevir bakalım. Ne <gülüyor> <gülüyor> Mavi geldi. Tek atış attın kaldı. Abi tek zar kaldı. olmuyor ki şu an. Pembe gelirse oluyor. Niye olmaz? olmaz. Niye? Yeşil, turuncu, ha. mor veya mavi gelicek. biz o zaman hiçbir şekilde kazanamadık. <gülüyor> evet. biz şu Sıçtık abi mantıklı. Olum 1000 TL iyiydi yaa. Ben 5 lirayla oynayacağım. Ne 5 yaa? Oh Lütfi çat çat kestiriyon parayı yaa. 160 liramız kaldı hocam bak bu iş bende çağda. Keşke kendi kraj gibi şunlar dört tane yan yana gelince. De mi yaa? Hadi Lütfi. Ulan bir 20 lira lan bak. Yeşil, bir yeşil gelirse yani. 10 lira kazandık. Nereye kazandık 50 lira kaybedin. Bak attığın parayı kazandım aha. 10 lira kazandım. <gülüyor> Hadi bak. şu an hayatından bir vakit gitti değil mi benim? Hiçbir şey 10 lira verdim. 10 lira kazandın 10 lira lan. Umut gel Anlat lan Umut ya. sen şanslısın. Oha Umut. Umut büyük oynuyor arkadaş. Ya. Tam gelirse. Tam be geldin. Tam be geldin. Umut 100 lira. Umut 100 lira kazandı. <gülüyor> sarı gelir mi lan? Umut bak altta 10 liralar da var. Abi ne yapıyorsun sen? Abi 500 bine bir tane kaldı. 300 atma hakkı var ama sarı yok ki <gülüyor> piyasada. Ha sarı yok. Mor atarsan 100 lira gelir Umut. Gen gibi. Sağlıklısın. 1000 TL'ye bir tane kaldı, 500.000'e de bir tane kaldı. Evet, Ama para. o hiçbir zaman çıkmayacak değil mi? Hocam altına bir hücum etmez miyiz seninle beraber? Lingo <gülüyor> <Şurada. gülüyor> da zevkli. Ben oynayayım mı bir yer? Elmas tepeti, çağdaş bak sen pahalılara bu gözünü dikiyorsun bak muhteşem orman neyine yetmiyor? 20 TL verdim şu o neymiş? Şöyle arkadaşlar şurda oyuna başla deyince şu kısımda 5 tane rakam görünüyor. Üstteki olanlardan tombala ya bildiğin. İçine yaparsan da diyelim 18, 22, 26, 28, 16 yaparsan da 1 milyon galiba. 2 evet. tane joker çıktı. Bak görüyor musun? Burada var mesela başka yok gitti. Ben burada bir 20 TL'yi yapacak tipi gördüm mü? Çok zor abi. Belki ikisi 1den çıkacak şimdi. 20 Gördün mü? 10 TL'yi yaptın işte. Aa, aa, 10 TL kazandım. 69 çıkarsa 20 daha kazanacağım. Aha! Adam 30 lira kazandı lan. Bir dakika bizim bakiye geriye 170 TL oldu. Ben başka bir oyna oynayayım ya. Tamam. Çevirip kazanayım değil mi? Çevir kazanma. Bir şekilde kazanmam Ama lazım. Ama sıra bende. Bak bu 2 TL. Bunu da kaybetsek de herhalde. Tümünü açıyorum. Bir dur lan. Parayı 2-2 harcıyorsun orada farkında değilsin. Sizin Farkındayım. Mi? Kardeş bu oyunda bizi mutlu etme. Sen şu futbol yıldızın açtı ben oradan bir. Voleybol. Voleybol. <gülüyor> Abi bu ne şimdi? Büyük ödül. Kazanmak için golü ve oyuncuyu bilin. Burada 2 numara gol atmış olacak. Mesela 5 numaralı 22 numara gol atmış olacak. Senin futbolcuların arasında 10 numara varsa kazanıyorsun. Bak golleri 10'la 3 numara atmış. Senin oyuncularından hiçbiri atamamış. Olmadı. İsten daha atsana. Tamam tamam tamam. Hocam sanki bizim en üstte oynadığımız iyiydi ya. Altın hücum, altın oyuncu. Onu oynayalım hocam. Neymiş? Para sembolünü bul. Bonus oyuna hak kazan. Ee, 15 yani. tane bilet alıyorsun, bir tanesi 0.20 kuruş. Mesela 10 tane alsan 2 lira ödemiş oluyorsun gibi. Aldık mı? 20 kuruş aldık. Lütfen. Bugün de kardeş, çağdaş. <gülüyor> bir daha oynuyorum, bir daha oynuyorum. Bir daha oynuyorum, dur lan gaza geldin. Neyin geldin. Ne de gaza ne gördüğümde gaza geldin? Vermedi, 20 kuruş kazandın toplamda. Neyin gaza geldi? Al bak, 2 TL 9. 2 tl. 4 TL. Bravo. 4 TL kazandık. Ya 1 dakika. Oyna. 20 TL verdin abi sen bir şu tane yana. oynadın bitti abi. 6 lira geri kazandın. Senin bitti abi. Tam işte. 14 TL zarardayız. Daha ne güzel. 20 lira da zararda olabilirdik. O açıdan bak biraz durun hocam. Yaz ne Bak 1 TL gibi. 50.000. Bravo. 3 tane herhangi bir yerde mi geldi? Bu bildiğin kazı kazan işte ya. Evet ediyorum. ama yani nerede gelecek o para? 3 i̇şte, tane aynı olacak. 3 tane 5 lira. Bak 2 tane var. Hadi. 2 lira, lira, lira kazandık. Güzel. 3'lü verdik 2 lira aldık. Hep böyle oluyor bunda da çağdaş. Dön Bey. En zevklisi bu arkadaşlar, onu bir söyleyeyim. Ya zevkli değil, paralar cayır cayır gidiyor da yani. Ofisin en şanslısı gelsin, alkışlarla. Gel. E sen bileti aldın, kızın şansını... Oğlum o zara atacak, ne fark zarı eder? atacağım, ha. Yalnız çok kötü bir şey gelmiş, sıralama. Ooo, senin eleman fıs çıktı. Bayağı kötü şu an gidiyor. Yok. Özgür bir hile mile bir şey yok mu ya? Gir! Ha. Çağdaş, 32 lira paramız kaldı, ne yaptın sen? Aha! 20 lira, bravo! 20 lira kazandık. Hiç bir şey yani. Çalış çok... kazanıyor yalnız. Bir 20 de aldım 40. Bence bu işte zirvede bırakalım. 130 lira kaybımız var şu an. Bir el daha para bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi Olur, bu işler para böyledir iyi oldu paranın bittiği de 200 lirayı 5 dakikada hiç ettik mahvolduk maus satıldık maus ne yapacağız satıp bundan mı parasını oraya <gülüyor> böylece arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelmiş olduk bu videomuzda amacımız aslında niyetlerimizden bir tanesi de para çekmekti ama lütfinin hırsına yenik düştük ben ne yaptım gördünüz hesapta 5 kuruş para kalmadı yok özgenin şansı hmm. yok ahmet gelsin atsın Mehmet gelsin sonuç olarak arkadaşlar oynayabiliyorsunuz yalnız 200 lirayla hani bir şey kazanamadık. Oynayıp oynamama size kalmış. Zaten yaş sınırı var. Diyebiliyorum. Hani havlu... Tc kimlik numarasıyla falan filan. Yani Tc kimlik numarasıyla giriyorsun. Başvuruyorsun. Oynayabiliyorsun. Zıvır zıvır. Bir de gördüğünüz an hani 200 lirayı bastık arkadaşlar ve çok kısa bir süre içinde o para gitti. Yani arka arkaya oynananıza rağmen çok düşük paralar kazandık. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şuradaki bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Şunu söylemezsem içimde kalacak. Bunun zaten televizyonlarda orada burada da bir ton yerde reklamları dönüyor. Hani televizyon ulaşabildiği kitle çok daha mes bir kitle. Aynı Biz öyle. Biraz daha bence bu işin test edebilme aşamasında kalmayı başardık diye düşünüyorum. Belli ki vicdanlarımızda bir sıkıntı var arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Kafanıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden belirtebilirsiniz. insan karıştı. Başka bir web görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın hoşça arkadaşlar. Ekranda bağlantılar var. Hem abone olup hem başka videolara ulaşabilir